Bayan Srogi, yanınıza bir mucize var mı bakabilir misiniz? Hükümdar sizi akumaladıktan sonra onu vermiş olmalı. Peki neye benziyor? Ortasında delik olan sikke, kolye olarak takılıyor. Yanımda hiç buna benzer bir şey yok. Peki hükümdar nasıl yaptı?